Hayatımdaki dönüm nokta İnsanların hayatlarında dönüm noktası vardır. Bu de benim hayatım dönüm noktasından bahsedeceğim. Koronavirüs hayatımıza girmişti ve evlerimize kapanmıştık. Her gün düzenli olarak hayatı olan sistemimi yerine getiriyor, daha sonra sorumluluğun olan ödevlerimi yapıyordu. Yaptığım her işte bir sistem vardı. Hiçbir şey yapmak istemiyor ama her şeyi yapmak istiyordu. Günler böyle geçip gidiyordu. Ve ben hayatımın kötüyle hakkında konuşup duruyordum. Ta ki o gün gelene kadar. Oluşturduğumuz hikaye çemberinde arkadaşlarımın yaptıklarını neyince hayatımın gerçekten boş geçtiğini fark ettim. Benim durumumda olan birçok arkadaşım vardı ve onlar işlerine vakit ayırabiliyordu. Ben ise ayıramıyordum. O gün karar verdim ve ben de sitem etmek yerine kendime vakit ayıracaktım. En çok yapmak istediğim şeylerin listesini oluşturdum. İlk sırada havacılığı olan ilgim vardı. İkinci sırada mobil uygulama yazılımında kendimi geliştirmeyi istedim. Ve liste böyle uzayıp giderken 5 maddelik liste oluşturdum. Listemin ilk başında bulunan madden havacılığına ilgimden başladım. Çok uzun zamandır okumak istediğim Gökler'in Kurdu kitabına başladım. Oradan öğrendiğim bilgilerle yeni araştırmalar yaptım. Yeni kitaplar sipariş ettim. Listemdeki ikinci madde itincisi video izledim, birçok denem yaptım ve kendimi geliştirdim. Düşünüyorum da sadece aradan geçen bir hafta da çok değişmiştim. Artık hayata sistem etmiyor ve hedeflerime odaklanmıştım. Son olarak bir şey söylemem gerekirse, hayattan şikayet etmek yerine sadece hedeflerimizi bir kağıda yazıp başlasak hayatımız çok değişecek. Benim deyişimle vesile olan herkese teşekkürler.